Arkadaşlar, Nomar uygulamasını tanıtacağım. Şimdi Nomar Aloto isimli Android uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamada cep telefonunuzun son 7 hanesini telefona giriyorsunuz. Ve telefon bunun ticari değerinin olup olmadığını hesaplamaya yarıyor. Şimdi mesela çok sıradan gözüken bir e, telefon son 7 hanesi girelim. Mesela... Örneğin telefonumuz 0535 282 88 75. Şimdi bu sıradan bir telefon numarası gibi görünüyor ama bu mesela 0535 artı Atatürk kelimesine karşılık geliyor. Nasıl gösterelim bunu? Şuradan gösterelim. 0535 yazdık. A T Türk yazınca direkt bu numaraya ulaşıyoruz. Dolayısıyla siz bu numarayı yüksek ücretlere satabiliyorsunuz. Sadece Atatürk özel bir kelime, bunun gibi birçok özel kelime var. İşte Türkiye var veya bunun gibi kelimeler var. Telefon olasılıkları hesaplıyor. Bir başkasına bakalım. Mesela tamamen 7 harf değil de şöyle özel bir dizilime bakalım. Mesela telefonun son 7 hanesi. 323, 27, 25 olsun. Mesela bu sıradan bir numara gibi gözüküyor. Fakat bunun dizilimi Dadaş 25'e karşılık geliyor. Yani Erzurum'un plaka kodu 25 ve Dadaş. Bunun da ticari değeri yüksek. Siz bu hattı internete koyduğunuzda işte numaranız 0546 ve devamı 323, 27, 25 diye internete koyduğunuzda çok yüksek ücretlere gitti gidiyor tarz sitelerden satabiliyorsunuz. Telefonda bir e, arka planda çalışan algoritma bunun olasılığını hesaplıyor. İsterseniz beğendiğiniz kelimeleri şöyle listenize ekleyebiliyorsunuz. Buradan listenize görüyorsunuz. Favori numaralar ve her özel dizinime sahip numara 7 haneli yaklaşık 16 17 numaraya karşılık geliyor. Yani bu numara 16 17 kişide çıkabiliyor. Çünkü 0530'dan başlıyoruz. İşte 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 bazı 0549 49 saatler var ve 0505 0506 0507 ve 0555'e karşılık geldiği için yani numara hem 0532 323 27 25 olabilir hem 0545 323 2725 olabilir ikisinde de son 7 hane Dadaş 25'e karşılık geliyor dolayısıyla bu e, numaranızı gitti gidiyor gibi sitelerden satabilirsiniz e, Uygulama şeyleri de yakalıyor yani mesela diyor ki enderun kelimesi enderun kelimesi özel bir dizilime sahip ama çok fazla ticari değeri yok. Bunun gibi bazı kelimeler var mesela emeksiz kelimesi eğer numaranız buna karşılık geliyorsa bunu söylüyor ama bunun ticari değerinin pek de olmadığını da belirtiyor. Dolayısıyla eğlenceli bir uygulama eğer özel ama özel dizilime sahip numaralardan biri sizde ise çok yüksek değerlere de bunu satabilirsiniz. Mesela şu da olabilir. İlla şey olmasına da gerek yok. Hani çok ulusal, evrensel bir şey olmasına da gerek yok. Mesela şuna bakalım. 28 şu. Bu da buğra kelimesine karşılık geliyor ve arkasına gelebilecek tüm olasılıkları yazmış uygulama. Diyor ki... İşte Buğra 01, Buğra 02, Buğra 03 numaraların hepsini hesaplıyor. Mesela Buğra 61'e bakalım. Buğra 61 şu numaraya denk geliyor. Bu da yine aynı şekilde 17-18 kişi de var. Örneğin gidip Vodafone'da havuzdan sorgulatabiliyorsunuz. Ben bu numarayı almak istiyorum. Evet, başı önemli değil. 42, 43, 44 herhangi biri olabilir. Bu numarayı almak istiyorum deyip özel numaranızı kendinize de kimse daha önce almadan alabilirsiniz. Evet. Numaranızda 1 veya 0 olursa olasılık bayağı bir düşüyor çünkü 1 ve 0'a harfden gelmediği için 7 harfli seçenekler devre dışı kalıyor. Ama eğer 1 ve 0 yoksa olasılık yüksek. 1 ve 0 olursa da %100 bir şey yok değil ama 5 harfli veya 6 harfli bir şeyin peşine 1 veya 0 kombinasyonu olabiliyor. Mesela örneğin Alanya 1, Alanya 7 gibi bir olasılık olabilir. Bu şekilde numara lotu uygulamamızı kullanabiliyoruz. Telefondan herhangi bir izin istemiyor. E, telefon e, uygulama hiçbir veriyi kaydetmiyor zaten o yüzden izin istemiyor. E, Bağınsız bir şekilde telefondan çalışıyor ve eğlenceli bir uygulama olarak kullanılabiliyor.